Prince Technomax Plus, Prince'in piyasaya sürdüğü en kaliteli kitlerin başında geliyor diyebilirim. E, genel kullandığı ekipman garantisi olsun, gerekli kalitesi olsun. E, bu konuda Prince gerçekten çok çok başarılı. E, zaten Prince'i duymuşsunuzdur. Ve Prince Technomax Plus da gerçekten ciddi anlamda kaliteli ve üst segment bir kit. E, kitimizin detaylarına inmek gerekirse... Prince Technomax Plus'ta enjektörü gemili enjektör. İtalya menşeli bir enjektör bu kitinde tercih ediyor ve çok çok başarılı. Taktığımız hiçbir araçta sıkıntı problem, geri dönüş şikayet yok. Çok çok iyi bir enjektör. Yine e, bu enjektörün yine kendine özgü sabitleme aparatları. Ayrıyetten elektronik ökümüz yine çok çok başarılı. Enjektörün dış plastik rengiyle elektronik ökünün dış plastik rengini aynı renk yapmışlar ve çok şık duruyor gerçekten bir emek var. Regülatörümüz ciddi anlamda çok başarılı ve uzun ömürlü. Gerçekten taktığımız hiçbir yerden geri dönüş şikayet problem yok. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Gerçekten aşağı yukarı 8-9 yıl, 10 yıl önce taktığımız müşteriler bile hala sorunsuz kullanıyor bu regülatörü. Yine regülatörü çok şık bir sabitleyici ayağımız mevcut. Isı sensörü ayrı olarak geliyor ve ısı sensörünü burada montajını kendimiz yapıyoruz. Yine bu kitle en önemli faktörlerden biri filtresi. Artık Prince Fitrelerde şifre kullanıyor ve şifresiz filtreler yan sanayi filtreleri sistem otomatikman kabul etmiyor. Bu da Prince için gayet artı, güzel bir şey. E, filtrede yine artı olarak boşun map sensörünü kullanıyor. Almanya'da boşa yaptırıyor ve gerçekten üst segment güzel bir map sensörü sorunsuz çalışıyor. Elektrik tesisatımıza gelecek olursak yine elektrik tesisatımız çok iyi. E, dışı orijinal ısı yalıtımlı geliyor ve sokete soket şeklinde montajını yapıyoruz. Çok ufak elektriksel e, bağlantılarımız için aralara girip makaronluyoruz, kapatıyoruz ve montajı tamamlıyoruz. E, yine orijinal su hortumlarımız, gaz hortumlarımız yine Pirinz tarafından bize gönderiliyor. Yine düğmemiz çok şık bir düğmemiz var. Üstünde yine Pinis yazılı ve üstünde LED göstergeli. Gayet güzel. E, orijinal sigortalığımız çok başarılı. Pirinz gerçekten e, bu kitlede kalitesini ve özelini bize göstermiş.